Suat Hocam, mikrofonu açabiliriz. Evet, evet açtım. Son olarak başlayabilirsiniz. Sayın Başkanım, saygıdeğer hocalarım ve kıymetli dinleyenler, hepinize saygıyla selamlıyorum. Ve bu sempozumun hazırlanmasında emeği geçen tüm hocalarıma teşekkür ediyorum. Kısaca kendimden bahsedecek olursak, ben Suat Doğan, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Kelam Anabilim Dalında Doktor Abdullah Demir Hocam Danışmanlığında Doktora Eğitimine Devam etmekteyim. Yüksek Lisans Konum olarak da Kemaleddin İbn Hümamın Nübüvvet Anlayışını çalışmıştık. Bozok Üniversitesi'ne yozgat, Bozok Üniversitesi'ne daha sonra Doktora'yı Ankara'da devam ettik. Bugün de İnşallah Sizlere Kemaleddin İbn Hümamın İbnül Hümam'a göre peygamberlik neden gereklidir sorusuna cevap arayacağız inşallah. Çalışmamızın konusu ve hipotezi İbnül Hümam'a göre peygamberlik neden gereklidir? Hipotezimiz ise mezhep taassubu göstermeden gereksiz tartışmalardan uzak bir yaklaşımla İbnül Hümam'ın peygamberliğin gerekliliğini savunduğunu ifade etmeye çalışacağım. Öncelikle i̇bn Hümam kimdir? i̇bn Hümam'dan bahsetmemiz gerekirse i̇bn Hümam 15. yüzyılda yaşamış Osmanlı dönemi alimlerimizden kendisi fakih olmanın yanında aynı zamanda bir mütekennim ve kelam alanında da yazmış olduğu El Müsairi isimli eseri onu ön plana çıkarmakta. Hanefi ve maturidi bir kimliğe sahip kendisi. E, bu anlamda çalışmamızı e, onun kelam alanında yazmış olduğu eseriyle sınırlamış oluyoruz. El müsayere fil akaidil münciye fil ahiret isimli eserinden e, onun neden peygamberlik gereklidir görüşlerini tespit etmeye inşallah gayret ettik. Ve yine İbnül Hümam'ın e, öğrencisi olan İbn Ebu Şerif'in El müsamera şerhul müsayere isimli eserinden istifade ettik. E, bu eserin önemi de İbnül Hümam'ın kelam alanındaki kaleme almış olduğu eserin şerhi olması nedeniyle bu iki eseri çalışmamızı hazırlama konusunda sınırlamış olduk. Çalışmamızın amacı konusuyla elbette irtibatlı olarak i̇bn Hümam'a göre peygamberlik neden gereklidir sorusuna cevap arıyoruz. Ve ikincil olarak amacı da verilen cevaplar günümüz için ne anlam ifade ediyor bunu anlamaya ve anlamlandırmaya çalışacağız. Çalışmamızın önemi i̇bnül Hümam'ın El-Müsaire eserinde peygamberlik konusunu muhalif düşünceyi reddetmeye dayalı olarak ele almış olması çalışmayı önemli kılan bir husus. Çalışma esnasında da fark ettiğimiz ve sunum sürecinde de ifade edeceğim üzere i̇bnül Hümam'ın nübüvvetin gerekliliğini savunması berahimenin yani inkarcı akımların düşüncelerini reddetmeye dayalı bir yöntem izleyerek önce inkarcı, muhalif akımların görüşlerini reddediyor. Sonra peygamberliğin faydalarından bahsediyor ve devamında ise peygamberliği ispat etmeye dayalı delillerini kullanıyor. Ve ikinci önemli çalışmamızın hanefi ve maturidi ekole mensup bir fakih ve mütekellim olması açısından da çalışmamız dikkat çekeceğini umuyoruz. Çalışmamızda kullandığımız yöntemlerden bahsedecek olursam, kıymetli hocalarım, çalışmamızda İbnül Hümam'ın İblon Hümama göre neden Peygamberlik gereklidir sorusunu aramış, cevap aramış, arayış içerisinde olmamız nedeniyle şahıs üzerine derinleşme metodunu ve onun eserlerine istifade etmek suretiyle de kaynak tarama ve bulgularımızı da tasvir etmiş olmamız hesabıyla de tasvir yöntemini kullandı. Nübüvvetin gerekliliği ya da Peygamberliğin gerekliliği kapsamında ele alınan bir takım sorulardan bahsetmemiz gerekiyor ki bu sorulara da biz çalışmamız süresince çalışmamız boyunca cevap aradık bu sorular ifade edecek olursa Allah'ın peygamber göndermek zorunluluğu var mıdır sorusuna cevap aradık ve bulduğumuz cevapları İbnhimam perspektifinden ifade etmeye çalıştık onun eserinden bu sorulara cevaplar aradık Bir diğer soru Allah'a bulmak için peygamber gerekli midir bir başka soru kendilerine peygamberin daveti ulaşmayan toplumların ibadet sorumlulukları ne düzeydedir? Yine peygamberliğin kapsam, gerekliliği kapsamında ele alınan bir başka soru. Akıl kendi başına peygamberlerin getirdiği dini ve ahlaki ilkelere ulaşabilir mi? Sorusuna İbnül Hümamdan cevap aradık. Ve son olarak iyi ve kötünün bilinmesinde peygamberin bildirimi gerekli midir? Bizim kelam alanında husun ve kübuh problem olarak ifade ettiğimiz iyi ve kötünün bilinmesinde peygamberin fonksiyonunu İbnü'l-Humam'ın bakış açısıyla ifade etmeye çalışacak hocalarım. Birinci soruya cevaben birinci soru ifade edecek olursak İbnü'l-Humam'ın vermiş olduğu cevap şu şekilde. Sorumuz Allah'ın peygamber göndermek zorunluluğu var mıdır şeklinde bir soru. bu soruyu İki bakımdan değerlendiriliyor. Peygamber Allahü Teala'nın peygamber göndermiş olması bir kendi iradesi açısından ele alınıyor ve ikinci bir açı ise insanın ihtiyacı açısından. Yani insan peygambere muhtaç mıdır? İnsan Peygamber olmadan da onun getirdiği ilkelere ulaşabilir mi? Zaviyesinden ele alınıyor. Her iki noktadan da konuya i̇bn Hümam bakışıyla baktığımızda, eserinde ifadelerine baktığımızda, yaratıcının iradesi açısından i̇bn Hümam Peygamber Allahu Teala'nın peygamber göndermesini vacip olarak nitelemekte. Ve bu vacip olmasını da Allah'ın lütfuna, rahmetine, adaletine ve hikmetinin gereği, gereği neticesinde vacip olduğunu zikreder. Burada Mutezile'nin bir Mutezile ile bir benzerlik göstermekle birlikte İbnü'l-Hümam'ın cevabı Mutezile'den bir anlamda ayrışmakta. Mutezile'ye göre de yaratıcının iradesi açısından Allahu Teala'nın peygamber göndermesi vaciptir. Fakat Mutezile'nin anladığı anlamda vacip olması Allahu Teala'nın zatı noktasından vaciptir. Yani Allahu Teala için bir zorunluluktur. Eee Allahu Teala'nın zatına yüklenmiş bir adeta yüktür diyebiliriz. Fakat İbnül Hümam'a göre Allahü Teala'nın zatına göre yüklenen bir yük olması bakımından vacip değildir. Yaratıcının iradesi açısından vacip olması Allahü Teala'nın hikmeti, ilmi gereği bilmiş olması hasebiyle peygamber göndereceğini bilmiş olması hasebiyle bildiğini teyit etmesi suretiyle vaciptir. Yani bilgisinin zuhur etmesi noktasında vaciptir. Dolayısıyla Allahü Teala'nın bildiği bir şeyin gerçekleşmemesi gerekir. Anlamında bir sıkıntı olmasın yani böyle bir sıkıntıya yer açmamak açısından zatı gereği zorunlu değildir. Hikmeti gereği, adaleti gereği götü ve rahmeti gereği vaciptir demektedir. Bu yönüyle mutezile düşüncesinden ayrışır. Ve insanın ihtiyacı açısından da insanların acizliği, iyiyi, kötüyü bilemeyişleri pek çok noktada bir rehbere, bir kılavuza ihtiyaç duymaları neticesinde de insanların ihtiyacı açısından gerekli görür peygamberi. Ve aklı yeterli bulmaz peygamberin getireceği bilgilere, özellikle ahiret ahvaliyle ilgili bilgilere peygamberin kesinlikle bilgi, yani peygamberin bilgisine ihtiyacı olduğumuzu ifade eder. Dolayısıyla şunu ifade etmeye çalışıyorum hocalarım. İbn-i Hümam'a göre bu gerekliliğin, peygamber, peygamberin, peygamberin, gerekliliğinin ortaya yapılması inkarcı akımların eleştirisi üzerinden olur. Bu inkarcı akımları da eserinde Brahmanlar olarak zikreder. Biz Brahmanları Mikail hocamın da biraz önce bahsettiği üzere bir önceki tebliğde Brahmanların kimlik ya da şah, kimlik sorunu la Brahmanlar kimdir diye baktığımızda Hint menşeine dayandığını görüyoruz ama kendilerinin bugünkü anlamda kimler olabileceğine dair bir kimlik Tam anlamıyla tespit edilememesi neticesinde biz kaynaklarımızda onun Berahime ismiyle geçtiğini biliyoruz ya da Berham ismiyle geçtiğini biliyoruz ve Brahmanlar şeklinde de ifade ediyoruz. Berham isimli bir şahsın etrafında toplanan bir grup olarak ifade edilmekle birlikte yine bizim İslami kaynaklarımızda nübüvvet fikrini inkar eden, nübüvveti inkar eden fikrin temsilcisi olarak da zikredilmesi bakımından Brahmanlar'ı, İbn-ül Hümam, bir Brahmanların iddialarını eleştiriyor. Tabi İbn-ül Hümam, Brahmanların iddialarını zikreder ve onlara cevaplar verir. Onların iddiaları Allah'ın fi fiillerinde abes muhaldir anlayışı vardır. Yani peygamberin getirdiği ilkelere akıl zaten ulaşabilecek nitelikte olması hasebiyle insan aklını kullanarak iyi ve kötüyü bulabilecek güçtedir, düşüncesi hakimdir. Dolayısıyla insanın aklıyla bulabileceği bir şeyi tekrar Allah'ın Peygamber göndermek suretiyle insanlara yeniden aynı şeyi yapıyor olması fiillerinde abes olduğu düşüncesini ortaya çıkaracaktır. Akıl biliyorsa iyi ve kötüyü peygamber göndermeye ne gerek vardır? Peygamber göndermesi abestir anlayışı vardır. İbn-i bu iddiayı reddeder ve ikinci iddia ise Brahmanların akıl tek başına yeterlidir düşüncesi i̇bn bu akıl tek başına yeterlidir iddiasına da üç bakımdan cevap verir. Kısaca ifade edecek olursak hocalarım i̇bn akıl tek başına yeterli olmayacağına dair getirdiği birinci delil peygamberleri uzman bir doktor gibi nitelemesi yönüyle ön plana çıkar. Çünkü uzman bir doktor nasıl ki bir ilacın ya da bir gıdanın bir insan için faydasını ve zararını bilebiliyor ise bir hekim, bir tabip alanında uzmanlaşmış bir kimse kendi alanındaki bilgilerin iyi ve kötü olacağına dair tam bir eksiksiz malumata sahip ise e, dolayısıyla sahiptir. Dolayısıyla peygamberler de toplumdaki uzman doktorlar gibidir demek suretiyle insanların peygambere ihtiyacı olduğunu, dolayısıyla aklın tek başına yeterli olamayacağını e, birinci bakımda iddia e, ifade eder. İkinci nokta ise akıl tek başına yeterli değildir çünkü akıllar e, yanılmaya müsait olabilirler, akıl etkilenebilir eksik e, hüküm verebilir ya da akıl e, tam bilgisine ulaşamayacağı şeylerde tereddüte düşme imkanına da sahip olduğundan hareketli akıl yeterli değildir der İbnül Hüman. Üçüncü bakımdan ise akılların çeşit çeşit olması durumundan bahseder. Tek ve mutlak bir aklın ne olduğu probleminden e, ve bugün de hala geçerliliğini koruyan bu soru cevap e, aramak e, cevabı hala işte araştırmaya konu ediliyor günümüzde de akıllar çeşit çeşit mutlak bir aklın ne olduğu problemi ortadadır dolayısıyla bir topluma göre iyi kabul edilen bir durum bir başka topluma ya da bir başka insana göre iyi ya da doğru kabul edilmeyeceğini e, ifade ettiği için akılların çeşit çeşit olması neticesinde de e, tat, iyi ve kötüyü tam manada bilemeyeceğini e, ifade eder Brahmanların bu iddialarına üç bakımdan cevap vermiş olur ve bazı inkarcılar olarak zikrettiği grubun iddiası ise iletişimin mümkün olmaması iddiası vardır. Yani Allahu Teala bir kimseye sen benim peygamberimsin iletişiminin mümkün olamayacağını iddia eden bir grubun olduğunu söyler. Dolayısıyla o kimseler şunu demektedirler ki, siz diyorsunuz ki cinler insanlarla iletişim kurabilir ve dolayısıyla cinler insanlara sen peygambersindir düşüncesi verebilir. Ya da şeytan insanla iletişim kurabilir, sen iyisin, sen kötüsün ya da sen peygambersin şeklinde bir düşünce ifade edebilir. Dolayısıyla sizin Allah-u Teala'nın sen seçtiğim ey kulum benim peygamberimsin demesi İletişim bakımından mümkün değildir. Dolayısıyla bu şeytan tarafından da yapılmış olabilir. Sizin ifadelerinize göre cin tarafından da yapılmış olabilir. Yani kendisini peygamber olarak ifade eden kimsenin peygamberliğini bu anlamda iletişimini ispatlamak suretiyle e, peygamber olduğunu iddia etmesinin mümkün olmadığını bazı inkarcılardan bahseder. E, bu günümüze e, yansıtan yönü şudur. Deizim düşüncesinde de e, bu üç sorun üç problem. Günümüzde de ele alınmakta. Dolayısıyla deizmde de tanrı vardır, alemi yaratmıştır ve geri çekilmiştir. Dolayısıyla insanların ibadet alanında ne yapacakları, ne edeceklerine dair vahye ve peygamber bilgisine ihtiyacı duymaları gerekir. Ya da amel alanında ya da ahlak alanında bir takım bilgiye ihtiyacı vardır. Fakat deizmin iman, amel ve ibadet ahlak bakımında bakımından bir peygamberin gerekliliğini öngörmeyişi görmeyişi de günümüz açısından bu inkarcı akımların eleştirilisine İbnül-Hımmalın verdiği cevabın nedenle önemli olduğunu ve bu soruların hala günümüzde de geçerliliğini koruduğunu ve tartışmaya devam edildiğini göstermesi. Bu anlamda önemlidir hocam. Birinci olarak ifade ettiğimiz husus şuydu. İbnül Hüman peygamberliğin gerekliliğini inkarcı akımların iddialarını reddederek açıklar. İkinci husussa peygamberlerin faydaları üzerine bina eder. Peygamberin faydalarından bahseder ve bu noktalarda işte bizim peygambere ihtiyacımız olduğunu belirtir. Özetle ifade edecek olursak kişiyi kurtuluşa erdirecek yararlı işleri peygamberler öğretirler. Dünyada saadete ve mutluluğa ulaştıracak fiillerden haber verirler. Yine neticede ahirette insanı saadete ulaştıracak fiillerden, eylemlerden haber verirler. Bu anlamda peygamber faydalıdır. Ve yine akıl gerek... E allah Teala'nın görülmesi noktasında gerek iyi ya da kötünün bilinmesi noktasında ya da bir takım ibadetler ya da uygulamaların fazileti noktasında akıl tam anlamda bir bilgiye ulaşamaz. Mesela orucun hangi günlerde faziletli olduğunun ya da hangi günlerde faziletli olamayacağının bildirilmesi için bir peygambere ihtiyaç vardır. Aklın anlamakta yetersiz kaldığı noktalarda peygamberler beyan ederler. Ve bir başka faydası peygamberin zararı zamanla ortaya çıkacak şeylerden korunma yollarını açıklarlar. Mesela ilaçlar ve gıdalar gibi burada da başta e, ifade ettiğimiz gibi peygamberler toplumun e, uzman doktorları gibidirler. Yani bir doktor nasıl bir ilacın faydasını ve zararını çok iyi biliyor ise e, adeta peygamberler de toplumun uzmanlarıdırlar. Toplum için faydalı olacak ilaçları, gıdalara hatta meslekleri bile gizli sanatları bile insanlara öğretirler. Bu bakımdan peygamberler gereklidirler. Amel ve ilim sahasındaki insanları da kabiliyetlerine göre kemale erdirmek ve toplumu erdem ve ahlak bakımından üstün bir seviyeye çıkarmak da yine peygamberlerin faydalarındandır. Yine köy ve şehir halkının mutluluğu için güzel ahlakı öğretmek, yani toplumsal düzendeki toplumsal bir düzeni oluşturmak ve toplumdaki kaosun ortadan eee ortaya çıkmasını engellemek. Varsa toplumda bir kaos onu son buldurmak gibi bir faydası var. Biraz önce de bahsettiğim gibi bilinmeyen sanatları öğretilir. Mesela Davuk peygamberin zırh öğretmesi ya da Nuh peygamberin gemiyi öğretmesi. Bize aslında o toplumda bilinmeyen bir sanatı peygamberler aracılığıyla öğrendiğimizi de peygamberin faydalara bakımından zikredebiliriz. Aklın kuşku duyduğu durumlarda da yine peygamberin şüpheyi ortadan kaldırması. Burada peygamberler akla Yardım ederler. Aklın tereddüte kaldığı durumlarda Peygamberler bu şüpheyi ortadan kaldırırlar. Ee, peygamberliğin gerekliliği kapsamında ele alacağımız ikinci soru hocam. Ee, Allahü Teala'yı bulmak için Peygamber gerekli midir? Doğrusu İbnül Hümama göre Allahü Teala'yı bulmak için Peygamber gerekli değildir. Çünkü Allahü Teala'yı bulmak için ee, İbnül-Hümayn fıtrat delilini, hudus delilini, akli ve nakli delillere başvurarak Allah'ın varlığını ispat eder ve insan aklını kullanarak da zorunlu olarak Allah'ın varlığını kabul eder. Ancak e, burada peygamberliğin ya da peygamberin gerekli olduğu noktayı şurada e, anlayabiliyoruz. İnsanın, e, insanların peygamber gelmeden önce de Allah'a inanmaları vaciptir görüşünün geçerli olabilmesi için der İbnül-Hümayn. Örfen o kimsenin Allah'ı bilen bir toplumda ya da yaratıcıyı bilen bir toplumda bulunmuş olması gerekir. Yani e, akılla Allah'ın bulunması, akılın yapabileceği bir iş olmakla birlikte aklın sorumlu tutulabilmesi ya da insanın sorumlu tutulabilmesi için salt akıl yeterli değildir. Peygamberin e, Allah'ın varlığını bildirmesi ya da bir toplumda e, Allah'ın var olduğuna dair bir örfi anlamda bir malumatın, bir bilginin olması gerekliliğine Çeker. Bu bakımdan biz İbn-i Hüman'ın mezhebine mezhep göstermeden maturidide genel hakim olan görüşü zikretmenin yanında kendi şahsi görüşünü de ortaya koyarak sosyal ve kültürel çevreyi de hesaba kattığını görebiliyoruz. Ve bu anlamda insanın faydayı tercih etmesini sağladığı için insana sorumluluklarını bildirdiği, ahlaki açıdan terbiye ettiği, hakka davet ettiği ve insana helaka düşmeden kurtaracak tehlikelerden sakındırdığı için i̇bnül i Hüman, peygamberleri gerekli görmektedir. Bir başka soru, kendilerine peygamberin daveti ulaşmayan toplumların ibadet sorumlulukları ne düzeydedir? i̇bnül i Hüman burada iki soru sorar ve ikisine de cevaplar zikreder. Birinci sormuş olduğu soru bir kimseye şeriat ulaşmadan, iman eden kimse hakkında, şeriat ulaşmadan, iman eden etmeden, özür diliyorum hocam, şeriat ulaşmadan bir kimse iman etmeden ölüyor ise Ebu Mansur ve Semerkant alimlerine göre ebediyen cehennemdedir olduğunu e, görüşünü zikreder ve Buhara alimleri ve Eşarilere göre davetten önce de imana yükümü değildir der. Kendisi de bu anlamda İbnü'l-Hümam kendisi bir kimsenin ya da aklın Allahu Allahu Teala'yı bulmakla vaciptir görüşünün geçerli olabilmesi için Allah'ın bilindiği bir toplumda yani yaratıcının yaratıcı düşüncesinin savunulduğu bir toplumda bir insanın yükümlü olabilmesi için böyle bir toplumda yaşaması gerekliliğini şart koşar. Sormuş olduğu ikinci soruda şeriat ulaşmadığı halde Allah'ı bulsa o kimsenin Müslümanlığı sahih midir? Yani kendisine peygamber bildirim ulaşmayan kimseler aklıyla Allah'ı bulsa Müslümanlığı sahih midir? Evet, imanı sahiptir onun Müslümanlığı kabul olur. Fakat onun Müslümanlığı tıpkı İslam'ın ve teklifin yani sorumluluğun, mükellefiyetin ne anlama geldiğinin farkında olmayan bir çocuk gibi olduğunu ifade eder. Ee, ve dördüncü soru, akıl kendi başına peygamberlerin getirdiği dini ve ahlaki ilkelere ulaşabilir mi? Ee, yine iki farklı cevap üzerinden ifade eder İbnül Hümam. Akıl bazı ilkelere ulaşabilir. Allah'ın varlığı, bir oluşu ve Allah Allah için vacip olan bazı sıfatlara ulaşır. Ama ne yazık ki akıl farklı farklı olması hasebiyle bütüne ulaşamaz. Allah'ın sıfatlarının tümüne, kulun yükümlülüklerine, ibadet tarzına ve ahiret ahvali gibi pek çok duruma vakıf olamayacağı için akıl bir peygambere ihtiyaç duymaktadır. Ve son olarak iyi ve kötünün bilinmesinde peygamberin bildirimi gerekli midir sorusunu da ele almıştık. Bu hüsn ve kübuh problemi olarak kaynaklarımızda ifade edilir. İbnül Hümam iki açıdan Hüsün ve kübuhu tam, tanımlar. Birinci açıdan tanımlaması aklın düşündüğünde kemal sıfatı manasıyla anladığı şeyler hüsündür Yani ilim, bilgi, adalet gibi şeyler aklın düşünmesi neticesinde kemal bir, e, mane atfediyorsa bu hüsündür. Kubuh ise yani kötülük ise e, aklın tek başına noksanlık sıfatı manası ile anlamasıdır. Bu da bilgisizlik ve zulümdür. Bu bakımdan akıl düşündüğünde kemal sıfatı veriyor ise hüsün iyi, akıl düşündüğünde noksanlık sıfatı veriyor ise e, zulüm, bilgisizlik gibi kubuh olduğunu ifade eder. İkinci bir hüsün-kubuh tanımı ise i̇bn Hümam şöyle yapar. Amacına uygun olan Hüsün iken amacına uygun olmayan kübuhtu. İşte burada biz peygamberin ihtiyacı, e, peygambere gerek duyduğumuz noktayı görebiliyoruz. Bir fiilin amacına uygun olup olmadığının bilinmesi de gayb gaybiyatla ilgili konularda peygambere ihtiyaç duyuyoruz. Yani bizim yapmış olduğumuz bir e, eylem e, gayb alemiyle ilgili ise ya da ahiret ahvaliyle ilgili ise bunun iyi ya da kötü olduğunun bilinmesine akıl ulaşamaz bir peygamberin bildirmesi gerekliliğini işaret eder. Mesela insanlar açısından iyinin ve kötünün değişikliğine örnek olarak da Zeyd'in ölümü düşmanlarına göre iyiyken dostlarına göre kötüdür diye bir örnek verir. İyi ve kötünün de kişiden kişiye değişebileceğine, dolayısıyla peygamberin iyi ve kötüyü bildirmesi gerekliliğine dikkat çeker. Burada özetle ifade edeceğimiz şey bir eylemin ahirette mutluluk, mutluluğa ulaştırma amacına olan uygunluğu, akıl ile tam bilinemediğinden şer'i dini bir kaynak tarafından amaca olan uygunluk bildirilmelidir. Evet, o bu fikirleriyle ne cebdiler gibi aklı tamamen devre dışı bırakmaktadır, ne de mutezile gibi akla ağır bir yük hamletmektedir. Bu anlamda hüsum ve meselesinde eklektik bir görüştedir. Bu, bu anlamda e, mezhep taasulü göstermeden cedelden uzak bir yaklaşımla peygamberliğin gerekliğini savunur. i̇bn Hümam'ın son olarak ifade edeceğimiz nokta, vermiş olduğu cevaplar günümüz için ne anlam ifade ediyor? İnsanı ve toplumu hayatta tutabilecek bir vahye, bir yol göstericiye ihtiyaç olduğunu ifade ediyor. Aklın yetersiz oluşu, yanılabilmesi doğruya ulaşacak mutlak bir aklın ne olduğu problemi de bugün de geçerliliğini koruduğu için mutlak suretle bir peygambere ihtiyacımız olduğu ortadadır. Yine bugün insanların özellikle gençlerin deizmden etkilenerek iman, ibadet ve ahlaktan arınmış bir din anlayışına duyulan ilgisi gözlenmektedir. Peygamberliğin inkarına hizmet eden e, bu gibi akımların toplumsal huzurdan ziyade kaosu tetiklediklerini gözlemleyebiliyoruz. Neticede toplumu huzura eriştirecek olan aklı tam anlamda yeterli bulunmaz ve peygamberin e, gerekli olduğunu ifade eder. Hocam çalışmamızda ulaştığımız sonuçlar şunlar kiymetli hocalarım. E, peygamberlik Allah'ın lütfu, e, kullarına lütfu ve rahmeti olup adaleti ve hikmetinin de gereğidir. Akıl peygamberliğin yerini alacak yeterliliğe sahip değildir ve mezhep taasubu göstermeden gereksiz tartışmalardan uzak sade bir yaklaşımla peygamberliğin gerekliliğine savunur hipotezimiz doğrulanmış oldu. Günümüz açısından peygamberliği inkar eden akımların hücumlarına karşı yeni güncel çalışmalar yapılması gerekliliği de konunun hala sıcaklığını korumuş olması bakımından da anlaşılmış oldu. Kıymetli hocalarım, sayın başkanım beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Ve bu sempozyumun hazırlanmasında emeğe geçen e, tüm değerli hocalarıma yine teşekkür ediyorum. Biz de hem zamana riayet ettiğiniz için hem de sunum ve önerilerinizden dolayı sizlere teşekkür ediyoruz. E, i̇ki tebliğin de ortak noktasını e, oluşturan temel unsurun din felsefesiyle kelamın e, en yakın dirsek temasta olduğunu gösteren iki metin olduğunu bize gösterdi. Özellikle bu meselede